Bu sefer yine diğer bilgisayarımdan girdim. Yayına. Şimdi. Bugün önümde Google'a girelim. Fotoğrafları değil. <gülüyor> Yanlış yapıyorum ikide birde. Ha. zaman gelecek falan bir sürü gösterileri var burada görmüş olduğunuz gibi. Yani Rico o tarzı bir karakter arkadaşlar. İşte o kadar da şaşırtıcı bir yanı yok. Zaten ben bunu iyi olduğunu zannetmiyorum. Şu karakteri efsanevi yaparsanız ben devreyim burada. Yapmayın efsanevi. Bir sürü efsanevi var zaten. Hatta ee... Şurada Dwayne Mike var. Dwayne yeni kostümü bulmuş arkadaşlar. Canımın kostümü gelecekmiş, son üstü gelecekmiş zaten. Tamam. Sonuna buraya bakalım. Cetalları hmm, sonrası. Yani bence çabuk gelmez. Diye tahmin ediyorum böyle bir karakteri. Bakın. Brawl Stars'ın eski resmi zaten. Sonra burada Gale'ın falan şey olacakmış. Yani Brawl Stars'ın yeni güncellemesinde burada ee, olacakmış bir tane. Wolf'un kostümü olacakmış. Ekranda. Girelim. Şu <gülüyor> turu. Bakalım ne really like tek in atıyor inanamıyorum <gülüyor> gerçekten bu karakter <gülüyor> tek mi atıyor <gülüyor> bu efsane değil mi peki arkadaşlar stoyu buradan görebilirsiniz <gülüyor> bakın stoyu bu ooo <gülüyor> ultisi de hızlanma <gülüyor> güzel 10 bin kupanı Arkadaşlar ben 10 bin kupanın üstüyüm Ne yapacağız? Ben 10 bin kupanın üstüyüm Stew'ünü çoktan aldım o zaman değil mi? To... Çoktan aldım Stew'lü ben 10 bin kupanın üstüyüm <gülüyor> Oha Bu sürü güncelleme Gelecek bile Oha Yavaş gel oyun ya Yavaş gel Arkadaşlar stuvi gördünüz mü Bende güzel bir karakter. Bir şey diyeceğim ben e, Şu anda bir dakika bir görüntümü yansıtayım. Arkadaşlar zaten ben şu anda 10 bin kupanın üstüyüm. O zaman suyu çoktan almış oluyorum değil mi? Yani 10 bin kupanın üstüyüm ben. 10 bin kupanın üstündeyim. Almış oluyorum o zaman. Evet. Videoyu izlemeye devam edelim. Kastak olmuş, dörtüme tamam. de tamam. Bu maçı kaybettiyim çünkü oyun planı da Şimdi oyunu ben kaderde mahcup ettim. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. And in every get a lot, evet, ee, burada bitiriyoruz arkadaşlar. Kanalımız <gülüyor> aşağıdan kanalıma abone olup gelinme like tipiyesiniz. Ve bay bay. Daha sonra yine video gelecek.